Haklara Destek Programı hakkında bilgi vermek ve başvuru sürecinde ihtiyacınız olan bilgilere ulaşabilmeniz için hazırladığımız video serisinin dördüncüsüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Haklara Destek Programı'na nasıl başvuru yapabileceğinize, başvuru için önemli tarihlere ve başvuru sürecinde ihtiyacınız olan yardımı nerelerden alabileceğinize dair bilgileri paylaşacağız. Ayrıca video boyunca... Bu süreçte hazırlamanız gereken formları ve sunmanız gereken ek belgeleri bir kez daha hatırlatacağız. Başvuru sürecine geçmeden Haklara Destek Programı'na dahil olmak için uygun koşulları sağlayıp sağlamadığınızdan detaylıca bahsettiğimiz üçüncü videomuz olan Kimler Başvurabilir? videosunu izlemenizi öneririz. İlk olarak başvuru sırasında sunmanız gereken bilgi ve belgeleri hem bellek sisteminin içinde hem de Haklara Destek Programı başvuru rehberinde bulabilirsiniz diyerek başlayalım. Tüm başvuru ve değerlendirme sürecine dair yürüttüğümüz perspektifi açıklamak için birkaç genel prensibi hatırlatmak isteriz. Haklara destek ekibi olarak hak temelli yaklaşımı önemsiyoruz ve uyguluyoruz. Hazırladığımız hak temelli çalışma politikasına haklara destek.org web sitemizden ulaşabilirsiniz. Hak temelli yaklaşım, uluslararası insan hakları standartlarına dayanan, hakları desteklemeye ve korumaya yönelik kavramsal bir çerçeve olarak tanımlanır. Gelişim sorunlarının temelinde yatan eşitsizlikleri analiz etmeyi ve buna bağlı ayrımcı ve adil olmayan güç dağılımını düzeltmeyi amaçlar. İnsan, hayvan ve çevre hakları alanında sorumlu kişi ve kurumların sorumluluğunu tanımlamayı ve arttırmayı, hak sahiplerinin haklarını talep etme çerçevesinin güçlenmesini ve katılımını hedefler. Başvuru sürecinde göz atmanızı öneririz. Şimdi biraz daha detaylı bilgi vermeye başlayabiliriz. Başvuru için BelkiBE yönetim sisteminde bir kullanıcı profili oluşturmalısınız. Bu profilin nasıl oluşturulacağını BelkiBE yönetim sistemini anlattığımız 6. videomuzda bulabilirsiniz. Sistemde profil oluşturduktan sonra başvuru aşamasında başvuru formu, bütçe formu ve doğruluk beyanını dijital olarak doldurmanızı bekliyoruz. Başvuru formu 5 ana başlıktan oluşuyor. Buradaki kurumsal künye, programa uygunluk, örgüt çalışma alanı, etki ve katkısı Örgüt yönetimi ve gelişimi, bütçe ve beklenen gelir bölümlerini eksiksiz doldurmanız gerekmekte. Başvuru formunu doldururken bu hibe desteğinin kurumsal hibe desteği olduğunu unutmamalısınız. Kurumsal hibe desteği başvurusu kapsamında yeni bir proje fikri üretmek gerekli değildir. Kurumsal hibe ile kurumun varoluş amacı ve hedefleri desteklenir. Dolayısıyla başvuru esnasında örgütlerin neler yaptığını ve neler yapmayı planladığını anlatmasını bekliyoruz. Başvuru aşamasında şimdi bahsedeceğimiz destekleyici belgelerin elektronik kopyalarını PDF formatında başvuru uygulamasında ilgili alanlara yüklemelisiniz. Bu belgeleri bir kez daha hatırlatmak isteriz. Tüzük, Vakıf Senedi, Kuruluş Sözleşmesi belgeleri, geçtiğimiz iki yıl yani 2020 ve 2021 yılları için dernek ve vakıflar için dernekler dairesine veya vakıflar genel müdürlüğüne teslim edilmiş olan beyanlanma örneği, Kooperatifler için gelirini kanıtlayıcı ve kar dağıtmadığına dair belge. 2021 yılında kapsayacak yıllık faaliyet raporu. Faaliyet raporunu kurumunuzun uygun gördüğü biçimde hazırlayabilir ya da halihazırda kurumunuzun faaliyetlerini tanıtmak için hazırladığı bir raporu gerekliyse güncelleyerek paylaşabilirsiniz. Önemli olan raporun kurumunuzun 2021 yılı içinde gerçekleştirdiği tüm çalışmaları kapsamasıdır. Sonuça içerisinde düzenlenmiş güncel faaliyet belgesi. Bu belgeyi derneklerin dernekler bilgi sisteminden, vakıfların ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden temin edebilirsiniz. Varsa örgütün stratejik planlamasında başvuru dosyasına eklemenizi öneririz. Talep edilen tüm belgelerin özellikle dış kurumlardan alınacak dernek ya da vakıf beyannamesi ve güncel faaliyet belgesinin programa son başvuru tarihi gözetilerek makul bir süre önce temin edilmeli ve okunaklı bir şekilde taranmasını önemle tavsiye ederiz. Başvuru formu gibi, başvuru sırasında talep ettiğiniz hibe tutarını nasıl harcayacağınızı gösteren bütçeyi ve hibe dönemi için kurumunuzun gelir öngörüsünü bellek hibe yönetim sistemini kullanarak hazırlayabileceksiniz. Bütçeye ve gelir öngörüsüne dair detayları ve bellek sistemini nasıl kullanacağınızı bundan sonra izleyeceğiniz iki videoda detaylıca anlatacağız. Başvurularınızı 16 Mayıs'tan itibaren bellek sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Başvuruların tamamlanması için son tarih 30 Haziran saat 17'dir. Başvuru süresi boyunca her örgüt, başvuru sürecini bir iletişim kişisi ve imza yetkisi olan bir yönetici tarafından takip edecek. Tabii ki imza yetkisine sahip kişi, aynı zamanda iletişim görevini de üstlenebilir. Bu iki kişi arasındaki görev dağılımından bahsetmek gerekirse, başvuru formunda bilgileri talep edilen yetkili kişi, kurumda imza yetkisine sahip, Başvuru, sözleşme gibi adımlarda imza sahibi olacak kişidir. İletişim kişisi ise başvuru sürecini yürütecek kurumun temsilcisidir. İletişimle ilgilenen kişinin e-posta adresinin düzenli ve sıklıkla kontrol edilen bir adres olmasını öneririz. Başvuru formunda yer alan Kurumsal Künye bölümünün de bu bilgileri içerecek şekilde doldurulmasını bekliyoruz. Başvuru rehberi ve videolardaki bilgiler hakkında daha detaylı içeriye ulaşmak isteyen kişi ve kurumlar için Başvuru sürecini kolaylaştırmak ve adaylara destek olmak amacıyla birkaç farklı mekanizma kurguladık. Özellikle dijital okuryazarlık konusunda desteğe ihtiyaç duyan kurumların bize daha rahat ulaşabilmeleri için farklı seçenekleri içeren destek mekanizmasını sizler için olabildiğince erişilebilir kılmaya çalıştık. Öncelikle bize e-posta üzerinden ulaşabilirsiniz. basvuruethaklara destek.org adresine sorularınızı iletebilirsiniz. Sorularınızı, başvurunuzu yavaşlatmayacak şekilde sizi bekletmeden cevaplayacağız. Fakat sürecin yoğunluğunu da göz önünde bulundurmanızı rica eder, sorularınızın en geç iki iş günü içerisinde cevaplanacağının altını çizmek isteriz. İkinci olarak, telefonla ulaşabileceğiniz destek masasında başvuru sürecinizi kolaylaştırmak için haftanın dört günü sizlerin sorularına cevap vereceğiz. Başvuru süreci boyunca, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 10 ila 16 saatleri arasında 0546-903-0356'ın numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Sizden ricamız bize telefonla ulaşmadan önce videoları izlediğinize ve başvuru rehberini okuduğunuza emin olmanız. Ayrıca web sitemizde sıkça sorulan sorular kısmını da ziyaret etmenizi öneririz. Sizlerden gelen soruları belirli aralıklarla güncelleyerek orada paylaşacağız. Bunlara ek olarak 30 Mayıs, 13 ve 20 Haziran tarihlerinde çevrim içi soru cevap toplantıları düzenleyeceğiz. Bu üç çevrim içi toplantı dışında herhangi bir çevrim içi toplantı düzenlenmeyecektir. Bu toplantılara katılmak için de kayıt olmanız gerekmektedir. Son olarak, beldeki İBEN Yönetim Sistemi üzerinden yaptığınız başvuruyla alakalı çözemediğiniz teknik bir problem yaşıyorsanız bize 30 Haziran tarihine kadar ulaşabilirsiniz. Bu teknik destek dışında kalan başvuru içeriği ve başvuru koşullarına dair sorularınızı iletmek için son tarih 20 Haziran'dır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.